Tamam benim Twitter'da e, paşa olarak biliyor herkes e, yaklaşık 27 senelik borsa yatırımcısıyım e, yaşım 51 e, adaşımdan bir yaş büyüğüm <gülüyor> bugün de muhabbetimiz oldu bu konuda ondan sonra e, ya yani temettü yatırımcısıyım e, ağırlıklı olarak e, değer yatırımcısı temettü yatırımcısı diyeyim. trade asla yapmıyorum e, daha önce e, bu kuş konmaz meselesindeki gibi bir yatırımım hiç olmadı. E, tabii e, Hakan Bey'i ben yaklaşık bir yıldır tanıyorum. E, Twitter'dan tanıştık kendisiyle. Sağ olsun çok başarılı işler yapıyor. Tekrar tebrik ediyorum kendisini. E, bu fon tarda dikkatimi çekti. İnceledim. Yani bir haftadır falan inceliyorum. İşte tabii e, bu işin ustaları Osman Bey, Arman Bey e, gördüğümüz kadarıyla. Benim hiçbir şeyim yok, uzmanlığım, alanım değil tarım konusu. Ama böyle hep atlamın köşesinde vardı yani tarıma yatırım yapmak. Bu da bir vesile oldu böyle bir şey. Şimdi ben fazla uzatmayacağım. İnsanların vaktini almak istemiyorum. Benim burada en çok dikkat ettiğim şey tabii herkesin ilk baktığı şey yatırım yapacaksınız. Bunun geri dönüşü nasıl olacak? Mutlaka herkesin kafasına takılan en önemli şey budur. Ben de tabii buna yoğunlaştım birkaç gündür. Ve buna göre de yatırımı yaptım dün ve bugün parça parça muhtemelen yarına yapacağım biraz daha çünkü <gülüyor> okudukça araştırdıkça <gülüyor> parça parça büyüyor yatırım. Şimdi şöyle beni Twitter'dan takip edenler benim temettü temettüci yatırımcısı özelliğimle tanıyorlar daha çok. Hatta her bilanço döneminde bir tablo yayınlarım. İşte en çok temettü potansiyeli olan firmaları sıralarım insanlara bunu şey yaparım sunarım. Şimdi benim e, hesapladığım kadarıyla bu e, kuşkalmaz yatırımı eğer e, borsada bir şey olsaydı, şirket olsaydı e, muhtemelen temettü tablomda birinci sıraya yerleşecekti. Çünkü e, şimdi sonuçta dört işlem, matematik yani her şey oturup hesaplıyorum. Şimdi çok güzel bir tablo hazırlamışlar, e, şeyde e, fon bulucuda finansal tablolar kısmı var kuşkalmazlar ilgili. Şimdi orada gördüğüm kadarıyla ilk iki sene zaten herhangi bir getiriyor. Tamam birinci ve ikinci senelerde herhangi bir getiriyor. Üçüncü seneden itibaren, pardon yandan da açayım tekrar şeyimi. Üçüncü seneden itibaren kar payı almaya başlıyorsunuz. Ve şimdi zaten fon bulucunun sayfasında şey yapılmış, örnek bir hesaplama yapılmış. İşte orada en kötü ihtimalle... Euro bazında %500 küsür gibi bir geri dönüş var. Yani yatırdığınız her 1 Euro size 5 Euro gibi en kötü ihtimalle en kötü şartlarda 12 sene sonunda geri dönüyor. Tabii ben kendi şeyimi oturdum hesapladım. bir Excel'de bir çalışma yaptım. Bana göre en kötü ihtimalle Euro bazında 1'e 7 gibi bir getiri var. Yani... Osman Bey olsun, Arman Bey olsun bence en kötü ihtimallerin de en kötüsünü şey yapmışlar gibi ezaplamışlar gibi yani derler ya şeyi sağlam kaza bağla diye bir laf vardır. Yani açıkçası benim gözlerim ışıldadı bu şeyleri görünce böyle çalışmaları görünce Dediğim gibi eğer bu borsada bir şirket olsaydı portföyümün en büyük yüzdesini bu yatırım kapsardı Tabii burada şöyle bir şey var şu anda insanların aklına takılan Bence en büyük şey şimdi bu borsada bir istediği sonuçta yani benim gibi herkes Osman Bey olsun Arman Bey olsun burada tanıdık Tabii ki insan böyle bir şey para yatıracaksa bu işte bir güven yani doğal olarak soruyoruz bu insanlara nasıl güveneceğiz diye tabii onunla ilgili de şeyler var mesela bu yatırımın işte merkezi kayıt kuruluşunda sizin alınıza saklanıyor olması bir güvence. İşte Tarsim sigortası yapılıyor. Ee, herhangi bir doğumlu vesaire bilmem ne o tür şeyler tam detayına girmiyorum. O da bir güvence. İşte Hakan Bey'in adaşımın olması da bizim için bir güvence. <gülüyor> Fon bulucu, e, çatısı altında. E, Valla benim için e, süper bir fırsat diye görüyorum. Hani e, beni tanıyanlar bir dediler böyle çok şey, böyle riskli yatırımı sevmem. Ee, Tabi burada bir risk alıyoruz. Sonuçta dediğim gibi tanımıyoruz insanları. Ee, ama bir de burada şöyle bir şey de var. Tabi e, portföyün şu an ufak bir kısmını ayırdım. Tabi ki herkesin şeyi, bütçesi değişiktir. Ama e, burada açıkçası 2-3 sene görüp, e, getiriyi görüp, Hani Hakan Bey daha önce bahsetmişti. 400 dönümde başlayacağız sonra bu 4000 dönüme kadar çıkacak diye. Muhtemelen biz bu 400 dönümdeki bu getiriyi falan görünce herhalde bu diğer 400 dönümlerde daha büyük meblağlarla gireceğiz gibi mi geliyor? İnşallah ben belki de sizden daha çok istiyorum bu gelişimin başarılı olmasını. İnşallah yolunuz açık olsun. Yani e, temetli yatırımcısı için bana göre şu anda bir numaralı temetli yatırımı bu gözüküyor. Yani %25 gibi e, şöyle ilk iki sene almıyorsunuz. Benim hesabıma göre bir buçukuncu seneden itibaren e, yatırdığınız parayı geri alıyorsunuz. Tabii bu en kötü şartlarda. Bir de ülkemizde şimdi euroyu da siz 20 TL olarak sabit olarak kabul ediyorsunuz ki mümkün değil. Yani bu ülkede euro mutlaka artacaktır. TL bazında... E, Muhtemelen biz ilk iki seneyi geçiyorum, üçüncü sene yani tebete almaya başladıktan itibaren biz yatırdığımız parayı geri alacağız. Ee, mesela şöyle bir hesap yaptım ben, euro ortalama her yıl %10 artarsa biz 12. yılın sonunda e, TL bazında 1'e 16 gibi bir para kazanmış olacağız. Her yıl %10 arttığını varsayarsak. Euro her yıl %20 artarsa biz 12. yılın sonunda 1'e 27 gibi para alacağız. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, tabii Euro bazında işte Osman Bey ve Arman Bey'in yaptığı hesaba göre en kötü 1'e 5 diyor. Ama ben onu 1'e 7'nin olarak hesapladım ki o tabii en kötü ihtimal daha fazla olacaktır diye bilmeye geliyor. Yani çok heyecan verici bir şey yatırım bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize eline sağlık diyeyim, ne diyeyim. <gülüyor>